Merhaba sevgili Webtekno takipçileri Bu videomuzda sizlerle birlikte şu meşhur iPhone XS Max'in kutusunu açacağız Şimdi açlaneceğiz masaya oturacağız kutuyu açacağız Ama öncelikle bu telefonu bize temin eden Tarhan GSM'e teşekkür ederiz Bir de şunu da ekleyelim internette bu ürünün fiyatı ile ilgili 17.000 TL 19.000 TL gibi saçma sapan durumlar oluyor Öyle bir şey yok her okuduğunuza inanmayın biz 11800 gibi bir şey aldık 17.000 TL değil yani Geldik masamıza telefon bize böyle geldi arkadaşlar dışından geldi. Dış jelatini yoktu. Onu bir söyleyeyim. Haydi bakalım bir açalım neymiş şu iPhone 10s Max. Bu sefer içinden şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Normalde sanki bu olmuyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte tuşlar ne işe yarıyor vesaire vesaire faslı var. Burada da sticker'la. Burada bir şey yok ya. Boşuna burada zaman kaybetmeyelim. Şu telefonumuz. Yurt dışından geldiği için fişi böyle. Bir adet kulaklık çıkıyor içerisinden. Bir tane şarj kablosu çıkıyor ve tabii ki de 3.5 milimetre dönüştürücü olan aparat kutunun içinde yok. Yani Apple diyor ki kardeşim diyor sen buna diyor bir gittin 15 bin, 12 bin neyse bir para verdin ya diyor. Bir de kulaklığına bir 10 bin versene diyor, 5 bin, 6 bin versene diyor. Ondan sonra dünyanın en büyük şirketi Apple oluyor. Açıyorum arkadaşlar. Al. Ha, size iPhone XS Max. Şimdi arkadaşlar telefonu çıkardık. Bir kurulumunu yapalım. Tekrar karşınıza gelelim. Telefonumuz açıldı. Şöyle bir taslak bir yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Tasarım anlamında hiçbir farklılık yok. Aşırı derecede parmak izi bıraktığında belirteyim cam ekranı. Ve tabii ki de bu elimizdeki XS Max olduğu için ekran daha büyük. Şöyle bir vereyim Ve açıldı arkadaşlar. Ne yapalım? Tabii ki de ilk bir kamerasına bakalım. Ha bir dakika portreyi kuralım. Portre çek kardeşim. Portre. Evet, portremizi çektik. Onu da şöyle zoomlayayım. Hayati bir farklılık göremiyorum ben. Tabii ki de bokeh neredeyse kusursuza yakın uygulanmış. Herhangi bir grenlenme vesaire vesaire göremiyorum. Bir de şöyle bir arka kamerasıyla bir şey çekeyim hemen size. Mustafa'yı çekeyim, bir gülün. Az önce Mustafa'yı çektim. Şöyle bir göstereyim. Evet, bunda bu kadar yakınlaşınca olabilir. Ama kameralar fena değil. Zaten iPhone'lar kamera konusunda çok kötü değiller. Bir de arkadaşlar şu Face ID ayarına bir bakalım şunun. Daha hızlı demişlerdi, bir görelim. Deneyelim. Şu an kapalı. Şu an stüdyomuz karanlık. Buraya doğru bir fener tutuluyor. Açıyorum, yüzümü getiriyorum. Aynı ya. Yani bunu tabii ki de yanına bir iPhone 10 koyunca anlayacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin karşılaştırmasını yapacağız. Artık arkadaşlar videomuzun sonuna doğru gelelim. Şöyle bir de çevireyim elimde. Bu vesileyle iPhone 10s Max'in kutu açılış videosunun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir şey belirteceğim sizlere. kartları bir tane video koydum. O da GM9 Pro'nun incelemesi. Mutlaka o telefona da bir bakmanızı öneririm fiyat performans açısından. Bence güzel de bir video oldu. E artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar, En yakın zamanda iPhone XS Max'in ve diğer bütün modellerin detaylı incelemesi kanalımızda olacak. Ayrıca tabii ki de sağlamlık testi için 10 numara fantastik önerilerinizi bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bize yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortada bir yerde duran bağlantıdan da kanalımızda abone olabilirsiniz aynı aynı çok şey yapmayın o kadar para verilecek bir durum yok hadi